Halkalya kumucadayız. E, rekor gelişim müşterimiz Ömer Şahin. Evet. E, Ömer abi burada bu sene rekor gelişimi kapya biberde kullandık. Kullandım. E, 508 çeşidimiz. Evet. evet. Neler oldu? Bir topraktan bahsedelim. Bitkiden, meyve tutumundan. Kısaca bir güzel sesinizle ve özetleyin bize. Şimdi rekor gelişimi kullandık. Daha önce kullanmamıştım. Ben bu evet. sene ilk deneme yapayım. Bu sene ilk yaptığım için. Ama toprakta şunu gördüm. Nem oranını yükseltir, evet. su tutması iyi. Bitkiye verdiğimiz e, kimyavi gübreleri alımını kolaylaştırıyor Aha. ve bitkim bu şekilde şu anda gösterelim şöyle yakından ha, şu, şu anda, anda, anda bitkim bu şekilde çeşidim 508 meyve oranı tutumu bu bunun dibinde de hemen bak bu da şili Biberim onun da tutumu bu da Habib çeşit olarak <gülüyor> yandaki ha, yandaki da Habib yani biberim seramda bu yetiştirdim Öyle şöyle gösterelim bura kaç dönümdü 5000 5 dönüm burası. 5 dönüm. Şöyle şu tarafa doğru da gösterelim. Heh. Peki e, burada gübreleme anlamında gübreyi veriyoruz. Şimdi gübreyi veriyoruz. Gübreleme alanında bana şunu fayda Aylık mesela 5 e, su vereceksen bu 3 suya düşüyor. Üç Nem oranının toprağı nemli tuttu kaba Aha. tuttuğu için 3 suya düşüyor. Benim de gübrelemem aşağı düşüyor maliyetlerimi düşürüyor biraz. Ama maşallah çok güzel. güzel. Şöyle Ama... şuraya da göstersek mi abi? Müsaaden olur mu? Olur olur. Göster, şöyle abi. gel. Heh. Geç şöyle. Gel abi, şu aradan da bir gösterelim. Şurada da aynı bahsettiğiniz şey burada da var. Şimdi burada herhangi bir hasat yapılmadı da. Yapılmadı herhangi. Tarih, de... tarih ne zamandı dikim? 30 Ağustos, Ağustos. Ağustos'ta. Şimdi burası alt dolu. Ha. Bu da üst taraf. Üst taraf. Şimdi üstteki biberle alttaki biber neredeyse birbirine yakın. Yakın. Şöyle görülüyor. Ha. Ha. Ee, şey anlamında tavsiye eder misin abi? Tavsiye ederim. Rekor gelişimi. En Rekor azından gelişim. toprakla alakalı. Toprakla Toprağın... alakalı iyi. Bu yani bir kimyavi şey değil ama toprakta su tutması bizim çiftçiler için yararlı bir şey. Siz buraya bu sene ilk defa yaptınız. İlk defa yaptım. Yani naylonu falan vesairesini bu sene tadilatını yani. yapmışsınız. Ee, biz teşekkür ederiz. Evet, size teşekkür de biz de paylaştığınız İnşallah Şubat döneminde de tekrar bir geleceğiz. Ziyaret edeceğiz. Buyurun gelin. O dönemde de inşallah bu devam edecek. Şöyle bakalım kameramıza.